Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin. Yokalmaya hoş geldin. Bugün Yokalmadayız. Eee Yokalmadaki küçük bir, e, Evet. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Başla ilk önce bir tanıyalım. Tanıyalım. Eee ismim Cem ee, on, e, 19 yıl yaklaşık. İstanbul'da yaşadım. Orada doğup büyüdüm. Arkasından Hollanda'ya gittim üniversite için. Orada lisansımı tarih alanında tamamladıktan sonra da Max Bursu ile Tokyo'ya geldim. Şu anda da yüksek lisansımı Tokyo Üniversitesi'nde tarih alanında sürdürüyorum. Yani sen Toğdaylı bir Türk öğrencimesin. <gülüyor> evet. Türkiye'den gelen Türkiye vatandaşı. Yaklaşık bir senedir. Bir senedir Toğdaylısın. Bir sene oldu. Geçen Nisan'da tam bu koronanın ortasında gelmiştik. Vallahi çok hızlı geçti. Bir senedir sürdürüyoruz. İnşallah senede merziyet bakalım. Hayırlısıyla. Nasıl gidiyor today? Alıştın mı? Yani e, alıştım. Ben Japonya'da daha önce gelmiştim. E, yaklaşık beş ay bir exchange deneyimi olmuştu e, üniversitemin son senesinde. Orada zaten hani Japonya ile tanışıp e, akademik durumu görüp, burada devam etmeye karar verdim. E, dolayısıyla alışmam hiç zor olmadı, Hani gelir gelmez. Zaten kaldığım yerden e, devam gibi bir süreç oldu. E, okul güzel, e, bir sıkıntı yok. Şu anda zaten winter break, tatildeyiz. E, devam ediyoruz, bakalım inşallah güzel bir araştırma ortaya çıkacak. Çok güzel, ben de merakla bekliyorum. Şimdi izleyici arkadaşlarımıza bizi takip eden izleyici arkadaşlarımıza Japonya sohbetlerinin üçüncü bölümü ee, burada seni arıyoruz Can Ertün Tokyo Üniversitesinde tarih değil mi evet. tarih bölümünde evet. e, araştırma yapıyorsun evet. e, bugün bizimle buradasın ve seninle biraz e, sohbet edeceğiz Japonya sohbetleri yapacağız biraz senin hikayeni dinleyeceğiz evet. neden geldin buraya nasıl geldin evet. Nasıl yani gidiyor çok, çok özel bir hikaye değil tabii ama yani yok, yok, burada izleyenlerin ilgisini çekeceksin. Türkiye'den buraya gelen bütün arkadaşlarımızın hikayeleri özel. Bir de içinde şöyle bir özellik barındırıyor. Bugün itibariyle Türkiye'deki akademisyen öğrenci arkadaşlarımızın birçoğunda Japonya'da lisans, yüksek lisans, Japonya'da öğretim konuları tabii, çok ilgilenmeyi çekiyor. Muhakkak. Bu konuda Onların adına sana birkaç soru sormak, onların evet. belki öğrenmek isteyeceği, onların buraya gelmek, bu Japonya maceralarında serüvenlerinde olursa yardımcı yani ben olabilecek. Elimden geldiğince tabii yardımcı olmak isterim, yani Japonya düşünen, ilgi duyan varsa ben de tabii keyif diyorum onların gelmesine, onların buraya adapte olmasına yardımcı olabilirsin. Japonya sohbetlerine ilk çektiğimiz hala da buradan kendisini analım bana Nuri arkadaşımızla ilk bizim Japonya sohbetlerinin konsepti şuydu ben gelmeyin diyecektim diyordum debate, ee, debate yapıyordum <gülüyor> sen de gelin gelin t tarlayı tapanı satın, balı bölgeyi satın gelin genelde bu tarz şey yani e, Japonya'nın tüm e, eksileri artıları real ya şimdi, var, ya hiçbir konuşuyor. yer tamamen pozitif değil. Yani öyle bir dünya yok. Yani burası bir ütopya değil. E, dolayısıyla hani e, tabii ki sadece pozitif, pozitif değil hayatımız ama benim için e, hani burayı seçmemin en önemli nedeni pozitiflerin tabii ki ağır basmasıydı diğer yerlere göre. Ben bir de Avrupa ile de kıyasladım. Yani sadece Türkiye'den buraya gelmedim. E, Hollanda'yı da görüp hani Batı Avrupa ekolünü de görüp ondan sonra Japonya'yı görerek. Japonya'yı seçtim. Yani benim için Avrupa, Türkiye, Japonya arasında e, Japonya öne çıkan tercihdir. Hmm, güzel. Bu, bu çok daha değerli olacak arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de genellikle daha önce hiç yurt dışı deneyimi olmayan arkadaşlarımız Türkiye, yani Japonya'daki eğitimle ilgili, Japonya'daki akademik kariyerle ilgili biraz belki anime, biraz belki kulaktan duyma bilgiler, belki biraz pozitif önyargılarını önyargılara sahip olabiliyorlar. Şimdi burada bu sohbette yavaş yavaş sizin de soruları sorarak başlayacağız. İlk önce Cem'i tanıyalım biraz. Az önce de girişte bahsettik. Cem İstanbullu, evet. İstanbul'a yaşıyordun. Daha sonra Hollanda'ya gittin. Akademik eğitimini alırken. Lisans evet, eğitimini lisans eğitimini almak için Hollanda'dan Hollanda'dan tekrar Türkiye'ye döndün. Evet. Türkiye'de Yüksek lisans eğitimimi nerede yapabilirim diye araştırırken Max'de başvurdum. Max'de başvurdum. Evet. Max ile ilgili herkes çok öğrenmek istiyor. Bu, evet, yani, Max e... is the next gibi. <gülüyor> <gülüyor> Max gerçekten son derece karmaşık bir süreç. Yani kolay bir süreç değil. Psikolojik olarak yıpratıcı bir süreç. Ama tabii ki ucunda da ödülü son derece büyük olan. Sonuçta burada her şeyini karşılıyorlar. Okula bir para vermiyorsun. Gerçekten hani Japonya gelmek için elimizdeki en iyi şans eğitim anlamında bu burs dünyadaki bence ben hani e, vizyonum Japonya ile sınırlı olmadığı için dünyada farklı burslara baktım e, Max'in sundukları dünyada da bence ön plana çıkan her ülke için ön plana çıkan bir burs e, dolayısıyla evet karmaşık ve zor bir süreç e, fakat kendinize inanıyorsunuz e, burada yapabileceğinizi düşünüyorsunuz mutlaka kovalamakta fayda var diye düşünüyorum. Yani bazı arkadaşlarımız şimdi başka bir akademisyen arkadaşımız var. Nereden geldim ben bu İstanbul'u türküsünü söyler gibi nereden geldim ben bu Japonya'yı söyleyen bazı arkadaşlar da var. Şimdi burada sanırım ben biraz hani Amiyane tabirler kullanarak basite indirgeyerek söylemek isterim. Yani, Japonya'ya kapağı atayım da sonra ne olursa olsun bakarız burada en çok zarar veren şey bu projenize bu programınıza e, Japonya kesinlikle kapağı buraya atayım da ne olursa olsun e, gibi düşünceyi kesinlikle istemiyor bu psikolojik olarak yorucu dediği de aslında sizi psikolojik olarak motivasyon olarak bir nevi e, testlerde tutmasının sebebi de bu verimli olacak mısın bir, çerini araştırıp motivasyon doğru motivasyonla Japonya'ya gelmek değil mi? Tabii. Ya burada zaten şöyle bir şey var. Yani siz Max Bursu'nu alabilecek kapasitede bir e, araştırmacıysanız dünyanın her yerinde zaten e, iş bulabilir, hayat kurabilirsiniz. Dolayısıyla hani Japonya'ya kapa atayım mentalitesi hani çalışacak bir mentalite değil. Yani doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deyken bursları araştırdım. Daha sonra da Max'te başvurdum. Bu başvuru süreciyle ilgili ufak bize bilgilendirebilir misin? Tabii. Yani başvuru süreci uzun bir süreç. Yani Nisan ayında başvurdum hatırlıyorum. Haziran ayında sınavlar yapıldı. Arkasından mülakat yapıldı. Yani şöyle oluyor süreç. Önce bir şöyle oluyor. Nisan'da bir dosya yolluyorsunuz. O dosya oldukça kapsamlı, işte motivasyon mektubunuz, araştırmanızı açıkladığınız bir mektup, notlarınız vesaire bir recommendation letter, referans mektubu. Dolayısıyla oldukça bir kapsamlı dosyayı yolladıktan sonra, eğer o dosyayı beğenirlerse sizi dil sınavına davet ediyorlar. Yaklaşık biz 45 kişi olduğumuzu hatırlıyorum dil sınavına giren. Dil sınavı İngilizce ve Japonca. İngilizce zorunlu diye hatırlıyorum. Japonca opsiyonel. Ee, ama yanlış olabilir şimdi detaylar tam kafamda değil. Ben sadece İngilizceye girdim ve Japoncam çünkü yeterli değildi. Ee, oradaki sonuca göre zannedersem ikisi sınav arasındaki en iyi sonuca alıyorlar. Oradaki sonuca göre tekrar bir sıralama yapılıyor 45 kişi içerisinde. Ee, hatırladığım kadarıyla yarımız elenmişti. Yani 22-23 kişi elenmişti. Ve arkasından o kalan 22-23 kişiyle e, Temmuz ayı gibi bir mülakat gerçekleşiyor. Mülakatta da ana konu araştırmanıza dair e, biraz daha detaylar istiyorlar. Japonya'ya olan ilginize dair biraz daha detay istiyorlar. Oldukça aslında kısa bir mülakat yani 10-15 dakika gibi bir mülakattı. E, fakat e, hani benim de zaten daha önce pek mülakat deneyimim yoktu. Oldukça enteresan yani 8 kişilik bir jüri çok oldukça ciddi yaşlı ciddi takım elbiseli insanlar bir masada adeta bir mahkeme salonu gibi bir edayla ile mülakat yaptılar. Fakat eğer siz hani araştırmanıza güveniyorsanız, hani zaten ilginize güveniyorsanız mülakatta da başarısız olmak için bir sebep yok. Ya e, mülakatın arkasına 22-23 kişi de sıra ediziyorlar ve en son Eylül ayı gibi Japonya işte bu sıralamada ilk 10 kişiyi kabul edeceğini duyuruyor. Burada iş bitmiyor ama. Yani bu bursun biraz daha e, sıkıntılı uzun süreç dediğim kısmı burada aslında başlıyor. Siz her şeyi yaptınız. Mülakatı geçtiniz. ilk onun içerisine girdiniz. Ben 6.ydım. E o ilk 10'a dediler ki şimdi siz e, üniversitelere başvuracaksınız. 2 ayınız var. Bu 2 ay içerisinde 3 En az 3 üniversiteden kabul mektubu temin edeceksiniz ve bunları bize yollayacaksınız. Sonra biz sizi isteğinize göre yerleştireceğiz. Üniversitelerini kendin seçiyorsun. Üniversitelerini kendin seçiyorsun. Burada anahtar şey tabii araştırmanızda size yardımcı olacak doğru hocayı, doğru akademisyeni bulabilmek. Yani aslında üniversite seçmekten ziyade akademisyen seçiyorsunuz, siz supervisor seçiyorsunuz. Yani o normal bir üniversite başvurusu yollamıyorsunuz, zira iki ay zaten kısa bir süre. Yapmanız gereken şey akademisyenlere mail atmak, kendinizi açıklamak. Ben max birinci aşamaya geçtim, araştırmalarıma işte sizin altınızda bu fakültede devam etmek istiyorum şeklinde. Hocam Boğaziçi'ni bitirdim, ne iş olsa yaparım Maili değil bu. Çok spesifik olmak zorundasınız. Yani sizin araştırmanız bu, bu şekil. Benim araştırmam da bu bu. Burada size katkı sunmak istiyorum. E, bu tabi aslında hani benim sosyal bilimler, pozitif bilimlerde daha bile spesifik olacaktır diye düşünüyorum. Orada hani belli laboratuvarlar, belli araştırma konuları var. Yani sosyal bilimler gene biraz daha geniş. E, benim mesela hocam hani Türkiye çalışan bir hoca değil ama historical sosyoloji, hani orada metodolojiden biraz yakın, e, oradan yürüdüm ben. De. Hani dedim işte sizin metodolojisine ilgi duyuyorum bana benim araştırmama katkı bulun, katkıda bulunabilirsiniz. Ben de size hani birikim olarak işte Türkiye uzmanlığını yani uzmanlık derken daha önce çalıştığım konu, onun bildiği bir konu değil. Ben onu getiriyorum size. Beraber güzel Karşı bir çalışma. Bir kazan, evet ya yani bu, bu siz de çünkü siz de bir şey vermelisiniz. Yani adam sizi kabul edecekse sizin de bir şeyler gösteriyor olmanız lazım. Bu noktada hani bir işbirliği ile çıkacak bir Araştırma olacak. E, orada doğru ilişkiyi kurmak önemli. E, dolayısıyla ben kabul alır almaz hemen e, zaten daha önceden e, ufak ufak araştırmıştım hani hangi. Benim bir de hani bir, bir sınırlamam vardı. Sonuçta Japonca bilmediğim için e, devam edeceğim bölümün İngilizce olması gerekiyordu. Yani de, devam edeceğim yüksek lisans programının İngilizce olması gerekiyordu. Dolayısıyla o İngilizce fakülteler arasında bir tercih yapmak durumundaydım ve tabi seçenekler yani yüzde 80-90 aranında o azalıyor açıkçası Buradan altını çizelim arkadaşlar e, Japonya bütünüyle İngilizce eğitim veren üniversiteler konusunda çok sınırlı. sınırlı Ben İngilizce biliyorum Japonya'da her yerde okurum, Japonya'da her işi yaparım lütfen bunu unutun e, Evet yani Japonya'daki üniversite bölümleri arasında dediğim gibi hani İngilizce Tamamen İngilizce eğitim veren az fakülte var. Yani bu tabii yine alandan alana değişebilir. En azından sosyal bilimler alanında büyük üniversitelerde belli başlı. Mesela TODA'yı bir İngilizce sosyal bilim, pardon iki bölüm var. Biri daha Political Science gibi, biri daha benim Humanities, daha tarih üzerine İngilizce bir bölüm. Onun dışında ben K.O. Vaseda'dan kabul almıştım. TODA, K.O. Vaseda bunlar İngilizce bölümleri. Yazmıştım ve arkasından birinci tercihim olan TODA'ya yerleştirdiler. Bu süreçte yani Eylül ayında işte ilk aşama kabulünü aldık. İki ay başvuru yaptık. Onu Kasım ayı gibi, Ekim gibi o başvuruları yolladık. Ta Ocak ayında, Ocak ayının sonunda da kesin cevap geldi. İşte Nisan ayında TODA'ya gidiyorsunuz şeklinde. Arkasından tabii korona <gülüyor> durumları geldi orası ayrı Max, bir şey. Max, bursu aldıktan sonra kapsam olarak sana neler verdi? E, Max'in kapsamı şu, e, okul ücreti vermiyorsunuz. E, tamamen okul, okul ücreti. ücreti yani okula hiçbir şekilde ücret vermiyorsunuz. E, aylık e, 144 bin yen araştırma öğrencileri için. Bu sanırım yani 2-3 bin yen oynuyor bölgeden bölgeye. Orada herhalde düşündükleri şey hani bir öğrencinin dediğiniz gibi hani asgari yaşam masraflarını karşılayacak şey bu. Aslında sanırım asgari ücretten daha düşük bir ücret. Yani 190 bin. Şimdi gibi. sen vergi vermiyorsun. Tabii o da var. Vergi vermiyorsun. Asgari ücrette her ay 30 bin yen asgari. Yani 183 bin yenin asgari ücret diye bir şey yok Japonya'da Saat ücreti var. Saat ücreti asgari olarak bu da eyaletten eyalete değişir. Tokyo yani Tokyo eyaletinde yani buradaki bölgeler bahsediyorsak bir il iyi yani. Bir il yani en az vermek zorunda. ayrı sözleşmeli işçi Vergiler mi çıktı? Sağlık sigortanı ödüyorsun, Sağlık sigortanı çıktı. Evin kira. E, o biz de kira ödüyoruz onu. Yani, bizimdeki burada hani yurt karşılanmıyor da önemli bir nokta. Yurtta içinde oluyor mu diye soru geliyor. E, bu 144 bin sizin kiranızı ödemeniz gerekiyor. Yani asgari 144 bin yan, bir öğrenci için asgari geçim e, karşılayacak ücrettir. E, Bunu seni takdim edelim diye düşündüler evet. Max'in kapsamı bir, bir de e, uçak biletini de alıyorlar ufak yani çok ufak bir detay aslında <gülüyor> o da güzel bir yani gidiş ve dönüş uçak biletinizde Max tarafından yani parçalıyor 100 bin yan ya? yani 1 hani, <gülüyor> <bir> aylık bir <gülüyor> 100 bin yani az mı ya? evet o bir kere oluyor ama onu da soruyorlar yani her sefer uçabiliyor muyuz her sene Türkiye'ye dönebiliyor muyuz? hayır Abi e, neden asıl böyle güzel bir şey? Abi <gülüyor> ne jetini de yok. biliyorsun ya. Öyle bir durum yok. Sadece giderken ve en son iki sene sonra dönerken. Karşın. Abi benim jetim nerede diye telefon açıyorsun. O kadar ya yani. sen Togay'da araştırma gelir misin <gülüyor> sana? Yani, uçak biletini karşılıyorlar. Yani yol masrafını karşılıyorlar. Geleneklere göre. Yol masrafını karşılıyorlar. Asgari bir asgari yaşam giderlerini karşılayacak ücret veriyorlar. Başka? Bak okul bir de. Okul ücretini ödemiyorsunuz. Yani siz cebinizden bir şey çıkmıyor ve artı araştırmanız için bir destek alıyorsunuz. yaşam masraflarınız karşılayacak. E bu şekilde. Tamam. Bu 144 dünyanın şunu söyleyeyim tekrar aldınız izleri. E, kesinlikle öğrenci olarak... Matematik dahilleri lütfen hesaplasın. Bu arada tabii, tabii. E, hani biz de öğrenci statüsünde olduğumuz için meksu öğrencileri de 28, 28 saat çalışıyorlar. 28 saat. E, hani e, en kötü durumda part time işte e, ekstra gelir yaratabileceğiniz bir konu. Yani. Evet, evet. Yani bu 140 yani bu ücret alınmazsa dışarıdan e, ondan daha fazla bir ücret kazanamazsınız Hı. gibi altını çizmek istedim. Çok güzel gidiyoruz evet şimdi Max için uğraştım evet ee, bir sene bir sene bir uğraştım sene. Evet. yoğun bir e, süreç geçirdim sonra atladım uçağa motivasyonumu tamamladım Japonya'ya gelmeden önceki Japonya ile Japonya'ya geldikten sonraki Japonya imajı arasındaki farklar çok kısa söyle şimdi e, ben dediğim gibi önce üniversitemin 3. senesinde 5 aylık Keio Üniversitesi'ndeydim. Orada bir değişim programına gelmiştim. Japonya ilk gelişim oydu. Ondan önce Japonya'ya dair detaylı bir bilgi sahibi değildim. Yani ilgi duyuyordum hani çoğu kişi zaten Japonya denince bizde kültürel olarak pozitiftir ilgi duyarız. fakat ben hani ne ne bulacağım çok bilmiyordum. Yani özellikle Avrupa'dayım. Mesela buraya kıyasla nasıl olacak? Yani çok hakikaten kapalı kutu dışarıdan baktığınız zaman. O yüzden benim aslında Japonya'yı seçme, yani o değişim döneminde Japonya'yı seçme sebeplerinden biri, e, yerinde gözlemlemek. Yani bu toplum nasıl işliyor? E, yani 5 ay kısa bir süre ama en azından turistik geziden daha fazla. Biraz gözlemleyebilmek bu toplum nasıl çalışıyor, nasıl bir şehir Tokyo. Sonuçta dünyanın en büyük metropolü. Evet. E, dolayısıyla bu 5 ayı geçirdim ve 5 ay sonunda... E, şunu fark ettim. Bütün beklentilerin ötesine geçti. E, çok keyif aldım. Tokyo'da yaşamaktan, Japonya'da yaşamaktan. E, inanamadığım şeyler oldu. Yani bu şehrin hala e, ben ne kadar temiz olduğuna inanamıyorum. Yani 35 milyonluk bir şehirdeyiz. Ben hani New York mesela Tokyo New York'la çok kıyaslıyorum. E, yapı olarak benziyorlar Manhattan'la. Fakat Manhattan hakikaten yani çok pis bir şehir. metrosuyla ka karşılaştırıyorum karşılaştırıyorum. E, hani Metropol olarak Tokyo ile New York arasında çok ciddi fark var. Dolayısıyla inanamamıştım yani o ilk geldiğimde buradaki düzen, temizlik, organizasyon bir büyük şehrin bu kadar bu şekilde olması gerçekten sıra dışı benim için. Dolayısıyla çok keyif aldım bu, bu hayatın bir parçası olmaktan. Ama tabii o dönem öğrenciydik yani hiçbir derdimiz yoktu. Exchange öğrencisi olarak. Sadece bir sorumluluk olmadan her yeri gezerek e, keyifle vakit geçirdik. Şimdiki gelişim tabii biraz daha farklı. Çünkü sorumluluklarım var günün sonunda. E, dolayısıyla yani tamamen eğlence, exchange e, kafasında değiliz. Sorumluluklar olunca biraz daha artık ayağınız yere basıyor tabii. E, ama yine ben e, halen çok keyif alıyorum burada şu an. Japonya'da gelip yaşadık, şu anda yaşadığım Japonya'da artılar neler? Birincisi temizlik deniyor. İkincisi düzen. Şimdi burada belki kafamda şeyle kaya kıyaslıyım. Bizler genellikle e, Türkiye'de yaşamak istediğimiz Utopya Türkiye'yi burada bulunca temiz, düzenli, sakin, sessiz, huzurlu gibi gibi gibi gibi, gibi özellikleri burada bulunca bir de Asyalı e, hani bir bağlantı bulunca buradan farklı bir bağlantı, farklı bir duygusal bağlantı kurduğumuzu düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim, bir yabancı olmak için güzel bir toplum bence. Yani orada Avrupa ile arasında çok ciddi fark var. Yani ben Avrupa'da sonuçta bir non-European statüsündeydim. Yani orada hani şunu söylemek istemiyorum, yani ırkçılığa vesaire maruz kalmadım Avrupa'da ama statü olarak non-European. Ve yani Avrupa'da şunu hissediyorsunuz, size ihtiyaçları yok. Yani Hollanda toplumunun Türkiye'den gelecek bir yeteneğe ihtiyacı yok. Ee, yani yabancıya çok şey değiller hani ''Aa bize ilgi duyup geldin, teşekkür ederiz'' modunda değiller. <gülüyor> Fakat Japonya'da tam tersi bir durum var. Ee, Minnet. E, yani arıyorlar, yetene ihtiyaçları var. Yabancı yetene ihtiyaçları var. Max bursu da zaten bunun bir uzantısı. Yani neden Hollanda'da böyle bir burs yok? E çünkü adamlar bunun peşinde değiller. Japonya istiyor işte ki ''Yabancı ülkelerin iyi, genç yeteneklerini alalım. Bizim ekolümüzü öğretelim.'' ülkelerine dönerse bize anlatsınlar kalırlarsa bize katı versinler. Dolayısıyla siz zaten hani bir seçkin olarak ülkeye varıyorsunuz ve sokakta gezerken dahi hani insanlar size iyi yaklaşıyor, ilgi duyuyor, yabancı bize ne, şeyi şeyi hep e, tam, e, şi, merak ediyorlar. Yani neden Japonya? Yani bizi, bizi neden seçtin? <gülüyor> ben diyorum mesela işte Japon mutfağını seviyorum, Japon insanlarını seviyorum, Tokyo'yu seviyorum. Şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar. Yani, nasıl nasıl seviyorsun, hani çok ilginç Türkiye'den buraya gelmen. Dolayısıyla o sizi de mutlu ediyor ister istemez. Yani burada bu toplumda bir yabancı olarak e, dışlanmış hissetmektense bence çok e, kendinizi iyi hissediyorsunuz. Psikolojik anlamda bence kendi adıma konuşuyorum. Yani Hollanda ile burada bulunma arasında fark var. Burada daha welcomed, yani burada daha hoş karşılanmış hissediyorsunuz benim için çok önemli bir tercüme yapar. Doğru noktadan yaklaşımını doğru noktadan sergilersen kabullenme. Seni bu toplum daha kolay kabulleniyor, daha sempatik davranıyor. Ne söylüyorsun? Buradan hemen yine bağlantılı Ar bazı arkadaşlarımız seni yani Japonya gurmesi Japon gurme olarak, <gülüyor> Japon gurmesi olarak biliyorlar bazı videoların oldu. Şimdi buradan da bu hikaye birçok arkadaşım sen de buna da arttırın. Japonya'daki bu adaptasyon, Japon toplumu çok kapalı bir toplum. Bakanı bulmazsan, sempatik, güzel bir giriş yolu bulmazsan, kendini tanıtma, sevdirme yolu bulmazsan, çok sert bir duvara çarparsın. Burada sen de bu kültürde, bu kültürü tanımak için bir yandan da hem adaptasyon sürecinde kendi motivasyonunu yükseltmek için, Japon mutfağı ya da Japon kültürüyle ilgili bazı e, enteresan noktalara ilgi duyup bazı güzel araştırmalar yapmış. Evet. Bunlarla ilgili sorular sormak istiyorum. Tabii. Şimdi e, yeme içme benim için bir hobi. Yani büyük bir tutku. Yani herkesin bir hobisi vardır. E, kimi spor yapar, kimi film izler ben yemek e, yeme <gülüyor> içmeyi çok seviyorum ama bu tabii amatör bir hobi. Ben hani gurme dediniz sağ olun ama hani bu <gülüyor> ifade olarak gurme çok anlam ifade eden bir şey değil. Ben kendimi kendimi hani yemek sever şeklinde yani, tanımlamakta tercih yemek ederim. Sever. Yani yemek yemek sever yemek, yemek çünkü hani bir profesyonel eğitimim yok, bir profesyonel e, bir gastronomi eğitimim yok, aşçı dilim vesaire. Ben sadece hani keyif aldığım için e, Yeme, farklı yeme içme yerlerini keşfetmeyi seviyorum ve bunun hakkında yazmayı, konuşmayı da çok seviyorum. Çünkü aslında biraz da ben bunu hani tarihçi gözünden de yaklaşıyorum. Yani toplumları, kültürleri tanımayı sevdiğim için aslında gastronomi de bize toplumlar hakkında çok şey anlatıyor. Yani Japonya'da gördüğüm bazı şeyler yeme içme sektörüne dair aslında Japon insanına dair de önemli mesajlar veriyor. Bura biraz da bu açıdan da yazmaya çalışıyorum. En son Vedat Miller için Japonya'da Japon mutfağına dair bir video serisi hazırladım YouTube'da. Şu an iki bölüm. E, Daşı ve ekmek üzerine iki bölüm çektik. Bayağı izlendi. Ee, biz, aylardır video çekiyoruz. E, Seninki kadar sesli. E, Tabi yani e, <gülüyor> isim olarak hani Vedat Milor'un yanında olmak büyük bir gurur oldu benim için. Hani bir sene önce sorsanız böyle bir şey olacak. Hayatta inanmazdım ama e, işte tutkuyla belki işinize yaklaşınca gerçekten kapılar açılabiliyor. Çok mutlu oldum dolayısıyla öyle bir projede yer almaktan. E, i̇nşallah üçüncü bölümde yakında yayınlayacağız. Abi üçüncü bölümde geliyor. Üçüncü bölümde geliyor. Konu sürpriz olsun. Konu <gülüyor> Vay vay sen e, bu işi çözmüşsün ya. Ama e, falan e, izleyiciler e, o, bence üçüncü bölümde söyleyecekler. İlk bölümünün neyle ilgiliydi? Dashi. Dashi. dashi. dashi nedir bu arada? Çok kısa bir söyleyeyim. E, dashi burada aslında pek çok yemeğin temelini oluşturan bir stok suyu. E, Kombu, deniz yosunu ve katsu kurutulmuş balık kullanılarak e, yapılan e, ve burada hakikaten e, farkında olmadan biz pek çok yemeğin içinde tükettiğimiz bir stok suyu. E, Biraz da şeye benziyor mu? Fransız mı? Bu andaki şey, Evet, yani bizim e, bullion e, kullanıyoruz. E, benzer işlevler görüyor ama tabi çok ciddi farklılıkları var. Daşı daha minimal, yani, bullionda ağır ağır pek çok malzemeyi kaynatırsınız. E, Daşıda yalnızca e, temel iki malzeme, hatta bazen sadece kombu kullanılıyor. Ve çok kısa sürede yapılan bir şey e, hızlıca hazırlanıyor. Fakat e, tabi çok derinlikli, çok incelikli bir şey bu kadar aslında basit gözüken bir şey olmasına rağmen e, hani zaten kullanılan iki malzemenin sonsuz varyasyonu var kendi içlerinde. E, sıcaklık, zaman kontrolü bu tip detaylar. Yani her şefin kendi daşısı vardır. Her evin kendi daşısı vardır Japonya'da. E, dolayısıyla e, daşı de uçsuz bucaksız bir dünya ve e, bir aslında görünmez kahraman. Yani Japon mutfağı denince dışarıdan Dashi'yi çok duymayız, hani çok bilmeyiz. Fakat e, Japon mutfağını anlamak için bence anahtar kavramlardan. Dolayısıyla ilk bölümde yani, Dashi'ye yer vermeyi tercih ettim. Dashi, Japon mutfağının kendi özelliği. Yani e, portekiz mutfağından, Çin mutfağından ya da dışarıdan gelen bir yarım gökülüğe hissettim. Şöyle, Dashi aslında Japon mutfağının anahtar arayışıyla da ilişkili, umami arayışı. E, umami... Beşinci tada olarak nitelendiriliyor biliyorsunuz ama aslında kendi başına bir tat olmaktan ziyade o yemeğin lezzetinin öz lezzetinin arttırılmasına dair bir arayış. Japonlar malzeme malzemeyi en iyi şekilde kullanmak istediği için bu umamiye çok önem veriyorlar ve dashi'nin rolü aslında bu umamiyi arttırmak. Umami. Ee, e, bunun da tabi şeyi dashi'nin içerisindeki glutamat içeren malzemeler, kombu, kapsu bu bunlar doğal olarak çok fazla glutamat içeriyorlar. Bu glutamat da yemeğin lezzetinin arttırmasına katkı veriyor. Dolayısıyla siz ile ne pişirirseniz pişirin, yemeğin lezzeti 10 kat daha artacak. Ya bu biraz da tuz gibi değil mi? Yani? İşte tuz, biz nasıl yemeği lezzetlendirmek için tuz katarız. Tuz da sodyum, yani doğal halde e, yemeğe lezzet katan bir e, maddedir. Daşının da görevi aslında tüketler dediğiniz gibi tuz gibi fakat daha e, derin ve kompleks bir biçimde yeme yemeğin lezzetini aktırmıyor. Peki şimdi tamam umamı iyi anladık umam ya arayışı şey. tamam e, Japon mutfağı ekmek ikinci bölümde ekmek dedin <gülüyor> e, e, ekmek ile alakası Ekmek şimdi ekmeyi e, şuradan düşündüm e, Japonya dediğince pilav akla gelir. Karbonhidrat dediğimiz zaman Japon Mutfağı'nda pilav deriz. Sanırım yani Japonlar pilav o, çok tüketiyor. işte haşlanmış. Çok tüketiliyor. yani tabii hala bir numara. Fakat aslında dışarıdan yine çok farkında olunmayan bir şey. Ekmeğin son belki 50-60 senedir bu mutfakta gittikçe daha önemli bir yer kazanmaya başlaması. Dolayısıyla ben onu hani biraz aslında ters köşe yapmak istedim. Hani Bakın burada böyle bir şey de var. Evet pilav hala bir numarası Japon mutfağının ama ekmekle de çok ilginç şeyler yapıyorlar. Ve aslında orada e, hani dediğim gibi ben biraz daha yemek üzerinden kültürle bağlantı kurmaya çalışıyorum. Ekmeğin benim için e, özelliği e, Japonların dışarıdan belli kültürel öğeleri alıp e, Japonlaştırmayı çok iyi başardığını göstermesi. Yani ekmeği adamlar evet batıdan almışlar ama bugün şokupan yapıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir ekmek. E, farklı anpan, farklı ekmekler yapıyorlar. E, ekmeği de kendilerine göre adapte etmişler. Ve Japon mutfağının bir parçası, Japon kültürünün bir parçası haline getirmişler yabancı bir öğeyi. Bunu yani yemek dışında pek çok alanda görüyoruz. Yemekte de ekmek bence buna güzel bir örnekti Dolayısıyla oradan da bir kültürel bağlantı Yapmaya çalıştım. Ayrıca tabii e, dünya ekmeklerinin de e, en iyi örneklerini Tokyo'nun güzel fırınlarında bulmak mümkün. Hani burada bana çok soru geliyor çünkü orada ekmek bulabiliyor musun? Yani sanki çölün ortasındayız. Ya dünyanın en iyi ekmekleri burada. Evet, hani belki fiyat olarak tabii ki. Ee, ekstra bir şeyler ödemeniz lazım Avrupa'ya kıyasla ama 500-1000 e, yani 10 e, dolar, 20 dolara ekmek ama e, kalite olarak e, zirvesi bu burası, burası yani Tokyo'da mayasından ununa, en, yani, bölünene kadar hepsi ustasına kadar hepsi en iyi zaten birçoğu da zaten ekmek ustası olma hobisi ya da en iyi okullarda e, ya, e, biliyorsunuz şey. yani her işi en iyi şekilde yapmaya çalıştıkları için. Ee, yani burada göreceğiniz herhangi bir fırında çok iyi ekmek bulmanız mümkün değilim. Güzel, harika. Peki buradan yine bir ters köşe yapalım. Ee, gıda, kültür bağlantısını korumak istedin. Sana tarihsel ve kültürel olarak Japon toplumunu anlamada yardımcı oluyor. Peki senin e, kariyerin, yani tezin neydi? Tezin çok kısa kısaca kısa, basit. Kısa. Ee, Tabii yemekle alakalı değilim <gülüyor> tezin. <gülüyor> ee, benim... E, Lisans tezim, e, Japonya'nın e, Jön Türkler ve Türk modernleşmesi üzerindeki etkisi. E, Japonya'nın Jön Türkler ve, ve Türk modernleşmesi, modernleşmesi ve Türk evet. milli kimliğinin aslında oluşması üzerindeki etkisi hakkında e, yazdım tezimi. E, bu test çok başarılı oldu ve bunun üzerine zaten Maxte ben bu tarz bir araştırmayı devam ettireceğim dedim ve bursu kazanmamda da bu lisans tezim etkisi olduğunu düşünüyorum. Burada ben ilk duyduğumda yani şu anda da şaşırıyorum da. Arkadaşlar Jön Türk dediğin zaman Fransız Fransız ile çok büyük alakalı diye çıkıyor orada. Tabii. Yani aslında bu e, çok hani umumi umumi umumi bir e, yanılgıdır. Ya yani yanılgı demeyelim. Dışarıdan bakınca evet bu reformcular, bu Jön Türkler Sonuçta bir batılılaşma davası içerisinde. Fakat yanılgı olan kısım şu, bunlar batıya bakarken A hadi her şeyi hemen alalım, batı gibi olalım, batı süper şeklinde değil. Çok karmaşık bir ilişki bu aslında. Bunun sebebi de şu. Burada e, batılılaşmayı çok özür dilerim, altını çizmek istedim. Ben yani sadece araya girip çizmek istedim. Batılı olalım değil, toplumu, indüstriği, ve ekonomiyalarını modernleştirelim. Bir ya bir bu, modernleşme ya bunu, e, bu kaçınılmaz bir şey. Yani toplum geri kalmış ve siz Japonya'da bu şekildeydi, Türkiye'de bu şekildeydi. E, ya, ya koloni olacaksınız, yani bu ününüzde koskocaman endüstrileşmiş imparatorluklar var. Ya koloni olacaksınız, ya endüstrileşeceksiniz, onlar gibi olacaksınız. E, Japonya bunu önce yapıyor, Türkler de e, o yüzden aslında... İlişki biraz orada başlıyor. Japonya bunu önce başarıp işte 1905'te Rusya'yı o dönemin süper gücünü Osmanlı'ya iniminle inim inleten Rusya'yı havada pardon, denizle, karada mağlup edince bizim reformcular farkına varıyor. Japonya yaptıysa biz de yapabiliriz. Gene yani Japonya bir Asya devleti ama Avrupa'nın teknolojisini alarak yeni bir şey yarattılar, yeni bir devlet yarattılar ve bu şekilde Avrupa'nın süper gücünü yendiler. Japonya yaptıysa biz de yapabiliriz biraz aslında e, devrimin bizdeki devrimin ateşleyicilerinden biri olarak anlatıyorum ben bu Rus-Japon Savaşı ve Japonya'nın başarısını e, evet şuradan e, devam edeyim önemliydi bu batılaşma ile ilişkiyi ilişkiye anlatırken e, batı e, evet batıya bakıyorsunuz aydınlanmanın fikirlerini almak istiyorsunuz fakat aynı fikirler diyor ki Avrupa üstündür Avrupa beyazırk üstündür e, dünyanın geri kalanı altıdır. bir yer aşkı bir yapı ortaya çıkıyor ve bu, buna hakikaten bu hani ırkçılığın biyolojik temellendirildiği dönemler bunlar biz bugün a ırkçılık fena diyoruz ama o dönem e, toplumda akademik toplumda kabul gören fikirler bunlar ve bu, bunlar diyor ki Türkler Japonlar geridir e, aşağılıklardır ve bunlar modernleşemez medeniyet sahibi olamaz. Yani Aa, ben bölüyorum yine burada özür dilerim. ben ciddi. Akademik makalelerde okumuştum dönemde İngiliz a, makalelerinde İngilizcem geliştirirken bildiğin böyle koca kelli akademisyenler Afrikalıları insan değil maymundur konuşamaz ve değil. yani insan düzeyinde e, e, yani, yazmışlar. yani burada dediğim gibi şimdi tarih tarih okurken yaptığımız en büyük hata dönemin bizim şimdiki zamanın standartlarıyla bu insanları yargılamak. E, Dönemin şartları içerisinde okuyabilmek lazım. Hakikaten akademik olarak bir çaba var hani ırkçılığı kanıtlamak ve aslında emperyalizme e, meşruiyet kazandırmak konusunda. E, e, Afrikalılar konusunda da bu yüzden, yani madem Afrika'yı fethetmek, e, orayı sönürmek zorundalar, bilimsel olarak altyapısını bu şekilde oluşturuyorlar. E şimdi biz de e, bakıyoruz, aydınlanmanın fikirlerini almak istiyoruz. Fakat aydınlanma diyor ki, e, siz medeniyet sahibi olamazsınız, siz e, Asyalısınız. Sadece medeniyet Avrupa'nın ürünüdür, endüstrinin ürünüdür. Dolayısıyla Avrupalılara özeldir. Asyalılar e, Avrupalıların sömürgesi olmaya mahkumdur günü sondur. İkinci sınıf olmaya mahkumdur. E, dolayısıyla siz bir yandan medeniyeti istiyorsunuz, medeniyet diyor ki size, hayır siz medeniyet olamazsınız. E, burada Türkler... Japonya'ya dönüyor. Çünkü e, şimdi biz medeni, medenileşmek istiyoruz. Avrupa bize kapıları kapatmış ama orada bir Japonya örneği var. E, Asyalı bir devlet olarak modernleşmeyi başarmışlar. Bir medeniyet sahibi olmuşlar ve Rusya'yı mağlup etmişler. Ve biz burada şöyle bir strateji kullanıyoruz. E, bizim medeniyetimiz Asya devletleri olarak aslında batının medeniyetinden üstün olabilir. Neden? Çünkü biz Batı'nın teknolojisini alıyoruz, bizden daha üstün orada hani hiçbir tartışma yok. Batı'nın teknolojisini alıyoruz ama kendi maneviyatımızı ekliyoruz. Yani biz evet Batı'dan teknolojik olarak girdiyiz ama Asya toplumları olarak, Doğu toplumları olarak e, manevi anlamda e, Batı'ya üstün olduğumuz noktalar var. Ve bu argümanı yaparken de emperyalizmi kullanıyorlar. İşte bakın e, beyaz adam Afrika'da ne yapıyor? Batılar Afrika'da korkunç insanlık suçları işliyor. Dolayısıyla anti e, anti, anti, anti, -emperializmi anti -emperializmi. kullanarak evet yani e, anti kendi, an, kendi meşruluklarını al metinlerini oluşturuyor e, şimdi enteresan yani anti batıcılık olarak ben nitelendiriyorum tezimde e, anti batıcılık Türkiye'nin ve Japonya'nın batılılaşma macerasının temelidir. Yani bir yandan siz onlara bakıp teknolojilerini, bilimini, ilimini almak istiyorsunuz ama bir yandan kendi kimliğinizi oluşturmak istiyorsunuz. Bu bir paradoks. Hala süre gelen bir paradoks. Bunu yaparken de argümanınız aslında biz daha üstün olabiliriz. Neden? İşte onlar Afrika'da insanlık suçları işliyor vesaire. Biz işte bize İslam diyor ki bunu bunu yapacağım biz zaten bunlardan kaçmışız falan gibi İslam argümanlar. Bunu İslam kullanan var ama zaten hani... Japonya'da İslam olmadığı için daha böyle hani Doğu toplumlarının manevi yapısı şeklinde daha genel anlatan da var. Ee, Türkçe, Türkçe, Türkçe, Türkçe. Yani farklı argümanlar var ama genel olarak hep bir e, Batı'ya dair aşağıda kalmaya karşı bir mücadele. Yani Batı size diyor ki siz ikinci sınıfsınız hep buna karşı kendinizi yeniden konumlandırma çabası. Burada tabii siz... ...hakikaten Batı kadar güçlü olmadığınız için çıkıp savaşta yensiniz... ...zaten diyeceksiniz ki biz daha güçlüymüşüz. Bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla burada farklı argümanlar devreye giriyor. E orada da işte, işte Türkler Japonya'ya bakıp... ...aa Japonya Rusya yendiyse biz de inebiliriz gibi... E, ...ara işler içerisine giriyorlar. Burada aslında e, hani çok keskin, net bir bağ yok. E, Japonya bunu yaptı da Türkiye modernleşti işte değil. Japonya bir şey yapmadı ama... Düşünsel olarak, entelektüel olarak e, biz, ben, e, jön Türklerin, reformcuların eserlerini okuduğumuzda e, bu tip e, Japonya'ya enteresan övgüleri okumak ve bunun üzerinden kurulan anti-batıcı, anti-emperyalist argümanları görmek mümkün. E, zaten bizim de Selçuk Esenbel'i belki duymuşsunuzdur. E, Mertan Dündar var, çok değerli akademisyenler. Hani, Benzer şeyleri çalışan, ben onlardan da tabi çok etkilenerek yazdım. Ee, e, öyle bir bilim kolu da var yani Japonya ile Türkiye'yi beraber çalışan. Anladım. Bu, ben Japonya'ya geldiğimde daha önce de senle çok küçük konuşmuştuk. Bu arada konu çok güzel ama daha fazla derinlik biraz akademik konuşma oluyor ama burada ben de, e, şunu görmüştüm Japonya'ya ilk geldiğimde Türkiye'de, Türkiye ile ilgili, Türkiye'de biri Türkiye ile ilgili bir şey eleştirmek istiyorsa Japonya argümanını ortaya atıyor. Evet. İşte Japonlar bunu yapmış, Japonlar şöyle, Japonlar işte Japonya'da atıyorum. Basit e, e, e, somut bir örnek vermek istediğim zaman şunu söyleyebilirim. Yani kesinlikle şöyle hani e, bu anlattıklarım menjörün yani Japonya ile ilgili bir şeyler söylüyor işte evet Batı'nın teknolojisini almış ama maneviyatını korumuş e, bunlar hayali şeyler aslında yani Japonya'ya gidip görerek bir şeyler e, araştırarak edinilmiş bilgiler değil tamamen kendi ülkeleri için hayal ettikleri vizyonu Japonya'ya yansıtarak e, gerçekleştirmeye çalışıyorlar e, ve aslında sizin dediğiniz hani bugün Türk toplumunda evet Japonya'ya karşı hakikaten pozitif bir imaj var. E, Japonya denilince işte genelde olumlu çağrışımlar akla gelir. E, bunun bence temeli bu 100 sene öncesinde e, Jön Türklerin bu şekilde etkilenmiş olması Japonya'dan. Ve bunun üzerine e, modernleşme çabasına bu vizyonun bu Japonya e, imgesinin katkıda bulmuş olması. Bu demiş. arada sen kusura bakma. Ee videonun altına gelecek linçlerle ilgili diyeceğimiz e, linç diyebilirim diye. e, o Türk-Japan ilişkilerinde değil Ertuğrul e, Fırka değniğinden bahsetmediniz diye hemen linç gelecek onunla ilgili yok Ertuğrul ne Ertuğrul tamam okey yani Ertuğrul'un altını çizelim tabi tabi yani o ben e, Ertuğrul biraz daha öncesinde yani Jön Türklerin biraz daha öncesinde gerçekleşen bir olay İmparatorun İstanbul'u yani Avrupa Dönemin Paris'teki beraberce yönetelim deyip o 1911'lerin tohumlarını orada atmaları yani Büyük Turan Akın'ın filan attıkları gibi ee, daha sonra iadeyi ziyaret olarak Japon İmparatoru yani Türk e, Padişah'ın e, Türkiye'den e, payitahtan buraya bir fırkateyn göndermesi bazı hediyeler, bazı anlaşmalar yapıp bir dönüşte bakması ciddi anlamda Türk, Japon, Eski Batan Ertuğrul Fırkateyni ile başladı ee, söylenebilir. Ee, bu doğrudur ya da dilde bu şeydir. Yalnızca burada şampiyon ilişkileri talip bir konularına girince Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili bir şey söylenince kırılan üzülen arkadaşlarımız evet, bizim, var. Biz eee Ertuğrul Fırkateyni tabii en direkt temas yani ben dediğim gibi daha yani net, keskin temaslardan ziyade düşünsel alana bakmaya çalıştım. Yoksa tabii ki yani net olarak Ertuğrul Friketeğ'le ilişkinin başlamasında o olumlu imajla katkıda bulunan bir bir event olay. Çok güzel, çok keyifli sohbetliyim. Biraz Max'ten, biraz Japonya'dan, biraz Japon kültüründen, biraz Türkiye-Japon kültürünün benzerliklerinden bahsettik. Hatta... Biraz serin hikayeden bahsettik. Bugün bize katıldığı için, bizimle bu sohbeti gerçekleştirdiğin için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok.